Yeni videomu hepiniz hoşgeldiniz ee, Bu videoda Sizlerle birlikte Çok korkutucu bir e, detay yakaladım Normalde bu herkesin konusu Yani herkes çekiyor bronz da bunu ama Ben de çekmek istedim evet Bugün sizlerle birlikte bronz en gizemli kulübünü inceleyeceğiz arkadaşlar e, TGA isminde bir kulüp Şöyle TGA isminde bir kulüp Şimdi e, Hemen Kodunu girelim bakalım. E, kodunu giriyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Bir kodu giriyorum. E, C 8 L 2 v, 8 L ve Y Evet kodumuz bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Evet. Şu artı işareti artı c 8 l 2 v 8 D Y Hepsi büyük harfle yazılacak arkadaşlar. Kodumuz bu. E, Youtube'da internetten de bakabilirsiniz. Şimdi ara diyorum ve TGA çıkacak şurada. Bakın e, arama sözcüğü yok diyor. Fakat TGA çıkacak. Bastım. Basıyorum. Araya bastık. Bakın bakın ne çıktı. TGA ne dedim? Evet, bu kulüp tam e, anlamda 136 kupa. 16 tane üyesi var. Evet. Şöyle açıklaması çok saçma. P koymuş üç tane. Sonra bakın şimdi. Yani çok gizemli şeyler oluyor bu kulüpte. Mesela en yüksek kupada e TG of 2 diye birisi var. Bunlar ekip maciba ya. Bakın herkes 0 kupa. Herkes 0 kupa 0. Şu adam 8 kupa. Bu da 8 kupa. Bu 56 kupa. En üstteki de 64 kupa. Şimdi şu 0 kupalık. Mesela bir tane arkadaş seçelim buradan. Bastım şuna. Evet bu arkadaş 0 kupa. En yüksek kupa gösteriyoruz şöyle. Ama ne var? Bakın. Evet 48 tane savaşçısı var. Peki bunları nasıl çıkardı? Bütün karakterleri nasıl çıkardı? Bilmiyoruz. Neyse. Bakın. Spike var. Bull var. Bütün karakterleri var. Mortis var. Crow var. Leon var. Sandy Max. Max. Evet baz bile var hatta. Bazı da çıkarmış. Hepsi bir rütbe. Hiçbiriyle oynamamış bu arkadaş. Hiçbir hiçbir karakterle oynamamış. Peki bu şeriyi nasıl yükseltmiş acaba? Ben bilmiyorum yani. Evet çakma hesap olabilir. Veya gerçekte olmayabilir. Yani sıfır kupalık bir insan. Nasıl 48 tane karakteri çıkartabilir ki? Yani bu imkansız bir şey. Bilmiyorum. Hatta e, hepsinin... Fotoğrafında da şöyle e, mavi logo var. Yani kuru kafa logosu. Bakın hepsinin fotoğrafındaki logo aynı. Bir tek şunda 8 bit var. E, şunda ne var? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeyin ama Bakın hepsinde kuru kafa var. Hepsinde kuru kafa var. Görüyorsunuz. Peki şimdi e, en üst kupa Seviyesindeki arkadaşı bakalım. Bunun da 48 tane savaşçısı var. Ee, tek zafer, çift zafer hiçbir şey yok. Ondan başka evet bu Ejelisi ile biraz kupak asmış. Nitası ile de biraz kupak asmış. Ondan hariç bütün karakterleri bir seviye. Siz olsaydınız bu kulübe katılır mıydınız? Ben katılmazdım. Yani ben katılmazdım. Niye katılacağım ki? Bakın e, kodu tekrar şöyle gösteriyorum. Buradan da girebilirsiniz. Artı büyük J 8 büyük L 2 büyük V 8 büyük L ve büyük Y. Evet kodumuz bu. DGA. Sadece bir tane çıkıyor zaten arananlarda. Başka kulüp yok yani. Şimdi bakın ee, bir katılmayı deneyeceğim. Evet katılamadın çok fazla kulübe katıldın. Evet ben birazcık girişik yaptım. E, böyle araştırmalar falan yaptım kulüpler hakkında. Yani sadece bunun hakkında değil. Çok fazla kulübe girdiğimiz için e, kabul etmedi bizi. Neyse. Evet bu arada koleti de başarıyla aldık arkadaşlar. Şöyle seç diyor. Neyse bu videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar e, çok gizemli olaylar oluyor gerçekten oyunda. Hani ne bileyim sıfır kupalık birinin nasıl 48 tane savaşçısı oluyor. Bütün savaşçıları birden oluyor. Ben onu ayırt ediyorum. Oğlum benim bile sıfır kupadayken sadece şerim vardı. Bu adamın nasıl spiky crow oluyor. Ben bunu anlamıyorum. Neyse arkadaşlar, e, siz yine de videomu like'layıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay. Şuraya bir tane video bırakıyorum izleyebilirsiniz. burada kanalım.